O nasıldı? Evet yeni bir şey geldi değil mi? Mod'da bir şeyler bir şeyler. Bir de ben daha yeni şey yaptım ya. Ba ban banları yeni açtım ben. E, Analistiktim ha. Ulan 21. Ulan daha geçen hafta. Allah Allah. Ben daha geçen hafta arkadaşlar. Gene lafı geçen hafta mı ne getirdik biz ya? Oh Allah. Ne diyor mesela Mehmet? 6 yıldır takip ediyorum. Çok ufak bir sebepten dolayı banlanmıştım. Neden yediğimi bile hatırlamıyorum. Büyük ihtimal chat'ten birine at birine atmışım. Lütfen açın. <gülüyor> Mehmet Reklam atmışsın oğlum. Oha bak yazıya bak. Diyor ki abi Sezen Cumhur Önal gibi yazmış. Ezevenk bak bak. Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın. Bak Sezen Cumhurhanal gibi yazmış. Sevgili seyirciler, programımızın Altın Sesler bölümünde altın sesli bir şarkıcı var. Michael Jackson. Efendim he. <gülüyor> ee, şöyle böyle. Böyle de şöyle. Bak hep yapıyorlar ya böyle. Ulan bu carayen durduk yere bizim anamızı s**ti. Bak bak. <gülüyor> bak. Denleren kürüyen pingin kaçılan alagavat carayen. Pingin kaç pingin yoksa Türkler çok mu kötü pingini neden saklıyorsun lan it Ondan sonra en sonda kanal reklamı yapınca banlanmış amın oku bu çok normal siktir git açmıyoruz bunu amcık seni Bu ne diyor beni banladınız dur bakayım yarrak atmış Oha, ne diyor? <gülüyor> Evet, bir daha böyle saçma sapan şeyler yazmam, banı kaldırır mısın lütfen? Bakalım ne yazmış? Za, yalan! Nasıl oynuyor şu anda? Eldran 35 kaçıldır? Arilade banlamış sebep olarak da pepegalık yaz. <gülüyor> bah bah bu Crossman bu. Rabbiniz niye banlamına koyayım? Yazmış çocuk. Bu cross ban. Hmm. Neyi tam ekran yapayım? Neyi? Neyi? Tam ekran yap işte ya. Öldüreceğim evet. lan sizi. Mesela ay koş. Ben hiçbir şey yapmadım. Yarak yarak yarak. Neyim bu? Overwatch'tan perma yedim. Artık shit talk yapılabilecek Overwatch'a I don't care. Ne? Tempoyu niye neye bozuyon amına Kes Kesson feminist. Kes Feminazi, ayıp sana köpeği işlerine alet etme. Götün yiyorsa kendin işe. Ne? <gülüyor> Sen abi köpeğini mi kullandın işemek için hatta? Nasıl yani? <gülüyor> ayıp be. Virgin Cahreyn vs Chad Hasan. O nasıl Virgin olabilirim? Evliyim lan ben. Jimmy o amına kodumun oyun cahili seni. Jimmy oros bir çocuğu amına kodum. Jimmy... Ne Jimmy ne oluyor ya? Oğlum bu adamın <gülüyor> hayatı <gülüyor> backseat amına koy. Toksik piç kurusu. Git lan buradan. Buna bir cross mı çevirsek? <gülüyor> Buna. <gülüyor> <bunu şöyle. gülüyor> Abi oturmuş böyle onu... <gülüyor> amına koy. Musallat ya, oturmuş böyle amına koydumun ayısı, ha oynayamadın ne ha? falan. aso böyle bu ya. Çünkü çünkü Ahmet Abi Zade ağlamadı mı dediğinde ona bir cevap niteliğinde yazılmış bir Zade anlamış. Zade ağladı he. Ben o ara. As, as, as, Allah Allah zade kral, zade Oğlum boya kendini çok kaptırmış ya. Bence aç ama abi ya, aç ya ben Açıyorum yani. bunu abi. Çok evet, kaptırmış işte. ya. Bundan Oğlum bak bu ya. adam Alkış account'u bu account'u beni takip etmek için açmış ya. RP RP RP anlamış bunu. RP sipemliyor, rolloc sipemliyor dedi o özlüyorum diyor. Ananın amı Malatya iz oç RP var mı bugün? Bugün RP var mı? Salsana oç. Yorumları şey ama senin karakterin Doğru ben evet. Ben bunları bir yıl önce yazdım ve pişmanım. Yazdığım şeyde salsana oçtu. O da Cahri'in Kench'i oynarken arkasındaki kovalayanlara söylemiştim. <gülüyor> Banımın açılmasını arz ederim. Oğlum bak sağdakine bakıyorum. Okulu hiç sevmiyorum anne ben okula gitmeyeceğim. Öğretmenimin amına koyayım diyor sağdaki. Buradaki... Ee, şimdi şöyle bir durum söz konusu. Efendim, batıya baktığımız zaman düşmanımız çok. Doğuya baktığımız anladın mı adam? Hadi ya. <ambanya. gülüyor> de değil mi? <gülüyor> Şangay Beşisi'ne mi kafa atsak falan? <gülüyor> Bu ne? O yengenin amına koyayım o zaman beceriksiz kevaşe ya. Acaba hangi yenge bu? Oha bunları ben yazmadım. La hesapacık kalmış bir yerde. Ya Abi, keşke yazdım almış. ama öz. Özür... Abi bu zaten baksana bu oros zaten? Oksisana kaydı. Oksisana kaydı. Ana babacığa kaydı cani. Oksisana kaydı cani. <gülüyor> Oksisana <gülüyor> Bu istirmiş. direkt Pepega amına koyayım bu direkt ya Pepega master yani, yani. De Bir kere gelip çete sıçıp Dur. geri gidiyormuş adam 2018'de gelmiş gitmiş 19'da gelmiş gitmiş Evet e, Metallica ne demiş? Seni şişko kötlü herif <gülüyor> Bu like lan bu bu ne amına koyu Senin lanet olası, Senin lanet şişko kötlü herif Ya şimdi ben bu adam koros <gülüyor> bu çocuğumu Ne dediğimi hatırlamıyorum ama ciddi bir şey dediğimi zannetmiyorum Amına koydum onun çocuğu Daha ne diyeceksin? Bak. Dalını böyle. Şarkıyı aç Şişko. Pardon büyük yazdım. Koca kıçın gibi kanka. Orospu çocuğu senin fit santrenörlüğü yaptığın mekanın anasını sikiyim. Amına kodumun oğlu. Melih nimetinizden biz şişkolar senin amcık. Biz olmasak bokunu yersin. Kimdir bu yarrak? Kimdir bu yarrak? Evet e, mod var mı? Varsa iyi geceler abi yoksa bu amına kodumuş şişkosu da bot. Bence komik ama. <gülüyor> Açınsın. Açınsın ya, Açınsın. <gülüyor> Açınsın. Açınsın. Açın sen ya. Ah. Epic olmuş ona. Çok varmış amına koyayım ya. <gülüyor> abi çok iyi değil ya? <gülüyor> Adama pusu kurmuşlar. Dur aga nerede? Abi ben bir şeyler daha yazacaktım. Yanlışlıkla gönderdim. Devamı da vardı. <gülüyor> ya böyle bitti sanma Ceho. <gülüyor> <gülüyor> yani amına kodumun şişkosunu nasıl toparlayacaktı acaba? Ben ona çok kilitlendim. Derdim ama demiyorum. Kappa falan yazacak yüksek ihtimalle. Ceho'ya etmedim. Şaşırdım. Bir şey dedim. Ban yedim. Ana müzik. <gülüyor> <gülüyor> Çok vurgundum. Ananı sikim. Bu ne entertainment bu bu. Bu ne yapma ne böyle ya. <gülüyor> Çok iyi oğlum bu. Mb mb elfler seni siksince ho. Oy. Yorum ama olarak da ama kafamız nasıl <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bunu açıyorum ya. Aha. Ban yedikten sonra pişkin pişkin banımı aç diyor açılmasın, ileride af olursa aftan da yararlanmasın Arilade Çok yüklenmiş bu Arilade bunu görse boğacak hamına koyun <gülüyor> Ne demiş acaba? Bu bayağı bildiğin beyni ampute bu Buraya gelirken beyni köşeye bırakıp geliyorum Bu bayağı beyin ampute ya Bak PlayStation sunumuna geçeceğim mi diyor? God of War oynayamadın diye gömme abi diyor. PlayStation sunumuna geçmişti sanırım burada. Oyun yollamadılar diye mi böyle diyorsun diye spamliyor. Bu bayağı şaklaban bu ya. Şişko zengin yemek yersin abi şişko. Şişko zengin yemek yersin abi şişko. Bombalamın oku. Bundan sonra ne oynayacaksın Batman? Bundan sonra ne oynayacaksın Batman? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra ne oynayacağım? Fet... E bu baya bu maymun ya bu evrimini tamamlayamamış ki. Fatman çocuğum olursan ne olur böyle olmasın. Yemin ediyorum var ya çok gerildim ve üzüldüm şu an ya düşünsen evde bundan var bir tane böyle dolaşıyor. Anne maarna yaptın mı? Anne maarna diyoruz dolaşıyor. <gülüyor> e, buz. Hemler <cik>, <gülüyor> abi buz. Hemler. <gülüyor> sonra... Anne maarna maarna anne maarna maarna baba <gülüyor> anne maarna. <gülüyor> annesi geliyor. <gülüyor> baba ne? Anasını almışsın ne yapıyorsun? Tarihin denen bir şişko var ona sab oldum şimdi anasını sikicem chatten anne bekle bir dakika Amanana Mağandayı koy git ya Beni rahat bırakın ya falan yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Ya abi gözünün önünde canlandı çocuk Neredesin amına koyduğum ahmet <gülüyor>